Meme kanseri bir kere dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserdir. İkincisi, ucuz, kolay muayene metotları ve teşhis metotlarıyla belirlenebilmesi. Erken teşhis edildiğinde de tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olması. Hastaların yaklaşık erken teşhiste %95-99'u artık erken meme kanseri çalışma grubunun 35-40 yıllık sonuçları açıklandığına göre 35-40 yıldır yaşıyor anlamına gelmesini içermektedir. Bu da bir ömür demektir. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından beri bu konulara dikkat çekmesi amacıyla bu 31 Ekim tarihlerini yani Ekim ayının meme kanseri farkındalık günleri olarak yapmak uygulamayı planlamayı ve bu konuda vatandaşlar insanlarımızı bilinçlendirme amacıyla yola çıkmış bulunmaktadır